Elazığ, sürdürülebilir kalkınmada model oluşturan kentlerimizin başında geliyor. Elazığ'ın sosyoekonomik yaşam standartını yükselten Elazığ Ticaret Borsası da Elazığ'ı uluslararası ticarette söz sahibi yapacak başarılı projeleriyle aktif bir rol üstleniyor. 1955 doğumlu Karakocan ilçemizden doğdum. 1977 yılından beri Elazığ'da ticaret yapıyorum. Ee, ticaretin her kademesinde e, yer aldık. Yem Yemseni Anonim şirketi. E, Paşa Konağı diye bir yerimiz var. E, Dumandak Tarım diye bir şirketimiz var. Türkiye genelinde yem fabrikalı hamada pazarlıyoruz. E, aynı zamanda o günden bugüne tarım ve hayvancılık içinde besleyicilik falan yapıyoruz. Genel ortaklardan birlikte Organizasyonay'da e, güç paneli diye bir... Firmamız var, beş ortakla oluşuyor. Orada da yalıtım malzemesi ve kalaycim falan üretiyoruz. Yani Aladığda 77'den bugüne kadar çok ciddi projelere imza atmışız. 2005'ten beri Alada Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Ee, top Genel Merkezi'nde de e, Sayın Sacıklıoğlu'ndan bayağı diyaloglarımız iyidir. Sağolsun e, geçen yıl e, 24 derslik İmam Hatip Lisesi e, bizim ilçeye, Karakocan'a bir okul. E, artı e, 200 kişi öğrenci yürüdü. E, top tarafından ihalası yapıldı. Burada e, hemşerimizle olan bir firma aldı. E, İşatı yıl sonuna kadar bitecek. E, tabii ki e, bu... Burada sizin aracılığında da top başkanım ve yönetimle de buradan teşekkür etmek istiyorum. Elazığ'ın kalkınmasına öncülük eden sektörlerin başında hayvancılık, mermer sektörü ve alabalık çiftliği üretimi geliyor. Şu an yine Elazığ'ımızda. 750 tane yüzbaşın üstünde besli çiftliğimiz var. 2-300 tanesi 200 başında olan besli çiftliğimiz var. Bir de aile besli çiftliğimiz var. Yani bu saydığımız besli çiftlerinde 3.500 ile 4.000 insan arası buradan ekmeğin kazanıyor. Elazığ konusunda da en fazla katkı sağlayacak olan kurumlar arasında... Elazığ'daki besiciler ve Elazığ'ın mermerciler, Elazığ'daki alabalık Türkiye'de birinci sıradayız. Elazığ ekonomisinin can damarı hayvancılık sektörü olunca KDV fiyatlarındaki dalgalanma da sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Duman da. Bu konuda sektörün yüzünü güldürecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Yem girdileri, yem fabrikaların ham madeleri e, hep %8 KDV ile giriyor, 1 giriyor. Çuvala girdikten yüzde %8 çıkıyor. Bizim beylerimizden hayvancılığını canlandırmamız için, hayvancılığı belli bir noktaya taşımamız için bu KDV oranları %1'e, ikiye alınırsa Devletin kasasında yüzde sekizden daha fazla para girecek. O zaman kayıt dışında olanları da tabii iş hacmi artacak. Eğer bu KDV oranları gerçekten belli bir seviyeye inerse, oranlar bir olursa hem burada e, devletimiz kazanır, hem vatandaşımız kazanır. Kırsal Kalkınma'nın verdiği desteklerden de Elazığ buradan ciddi bir pay aldı. E, her gün buradaki hayvan sayısı, çiftlik sayısı kanatlı da olsa, büyük başta olsa bayağı hızdan artıyor. E bunun hırza artırması bir yanda da KDV'den desteklenirse, KDV'den oranlar bir olursa bu daha da iyi bir noktalara gelir.